herkese. Didim Akbük'teyiz şu anda. Didim'in Maldivleri diye bahsedilen Haydar Koyu diye bir yere gitmeye çalışıyoruz. Ee, yani bu ismi hak ediyor mu bilmiyoruz ama e, şu anda bu koyun bir eksisi. maalesef. Ha, etse, evet çok iyi olur. Yol çok fena. off gibi. Evet. Tamamen çam ormanlıklarının içinde. Şöyle görebilirsiniz. Sallana sallana geleceğiz. yalnız bir eksi var ki yol üzerinde koya Gider şeklinde hiçbir tabela ya da hiçbir yol üzerinde bilgi yok. Şu an böyle bir yola girdik ama. Bu yol muhtemelen oraya gidiyor. Çünkü yolun çok kötü olduğunu söylüyorlardı. Herhalde o yol bu yoldur. Bakalım Didi'nin maldivleri nasılmış. Evet maldivleri bulduk. Gerçekten değecek gibi görünüyor. Hatta neymiş bile olabilir. Haydar koyunu bulduk ama şu anda üzücü bir tablo bizi karşılıyor. Gerçekten etrafı insanlar nasıl bu hale getirmişler inanamıyorum ya. Böyle güzel bir yeri. Çok üzücü gerçekten. Ve o görüntü keliliğinden sonra mavi sulara adım adım yaklaşıyoruz. Yol bayağı zahmetliydi ama... Denizin bu renklerini görmek için yoldaki o zahmeti, eziyeti çekmeye değer. Yol aslında çok uzun değil yani uzun bir bölüm bozuk değil ama alçak arabalarla e, gelmek sıkıntı olabilir. Alçak arabaya geldiğinizde gerçekten maldivlere gitmiş kadar bir masrafla karşılaşabilirsiniz. Dikkat etmek lazım ama hakikaten bu renkte bir denizi görmek için o yol hiçbir şey değil. Burası daha Haydar koyun sevimli plajı. Burayı çadır kurmak için, kamp tatili için de tercih ediyorlarmış. Yaz, kış fark etmiyor. Çok sevimli, çok şirin bir yer gerçekten. Su zaten mükemmel ötesi. Dünyanın birçok yerinde tropik adasından okyanusuna denize girme, yüzme şansımız oldu. Ama ben buradaki kadar keyif aldığımı, eğlendiğimi ve güvenle yüzdüğümü hatırlamıyorum. Hani çok nevatoz tehlikesi var, ne köpek balığı tehlikesi var. Evet, hiçbir Sadece tehlike yok. Bembeyaz kumlar ve masmavi bir su. Hani çılgınca yüzmeyi, binlerce kulaş atmayı planlıyorsanız burası size göre değil. Çok fazla bir anda derinleşen bir yerde de değil. Hani daha çok suyun içinde oynamak, keyif almak. Tabi ilerlere doğru, norlar evet. Bayağı teknelerin oralarda baya derinleşiyor ama yine de İnsanlar daha çok yüzme amacıyla değil, suyun tadını çıkartıp, eğlenmek amacıyla burada takılıyorlar. Ama biz kesinlikle şiddetle burayı tavsiye ediyoruz, çok eğlenceliydi. Hatta burada bir sürü zaman geçirip buraya daha yeni geliyor olmak, şu an bizim için bir pişmanlık sebebi oldu. Yani çok küçük olmasına rağmen bayağı kalabalık. Burası insanlar tarafından keşfedilmiş. Biz açıkçası daha sakin bir yer bekliyorduk ama her şeye değer. Burası Cennet Koyu olarak da geçiyor. Geçiyormuş yani. Şu gelen tekneler hatta buraya insanları büyük ihtimalle Cennet Koyu olarak getiriyorlar ama buranın sahibinin adı Haydar'mış ve o yüzden halk arasında buraya Haydar Koyu deniliyor. Koyun adını ilk duyduğumuzda bize bayağı komik gelmişti. Haydar diye koy mu olur demiştik. Buraya gelince hakikaten Haydar diye koy olmaz dedik. Yani bu güzelliğe Haydar'ı söz edilmesi. Ama vermişler.